Saat gece 11:40 şu anda bu videoyu hazırlarken Meta'nın yani eski ismiyle Facebook'un Max Zuckerberg'in değerli şirketinin rakamları geldi, bilançosu geldi çok kötü geldi. Meta deyince içinde Facebook var, Instagram, WhatsApp var. Bir de bunun dışında bu grup Metaverse'le de çok etkin. Oculus gözlüklerine sahibiler. Bu bütün Metaverse işlerini yönettikleri Reality Labs diye ayrı bir işletme gibi denebilecek ama Facebook'un bilançosuna Facebook gözüken bir işleri daha var. Bütün bunların sonuçları geldi ve sonuçlar acayip kötü. Şu anda kontrol ediyorum. Sonuçlar o kadar kötü ki gün içerisinde zaten Meta dün Google'un kötü gelen sonuçlarıyla Çünkü ikisi de reklamdan para kazanıyor. Google o kadar... Çökünce Meta'nın da çökçe inandı insanlar ve gün içerisinde zaten %5.69 düşmüştü. Gün sonunda kapanıştan sonra gelen e, ile beraber %11.72'lik bir düşüş daha geldi ve böylece Meta'nın toplam düşüşü %17.52'yi buldu. Yani bunun kaç dolara geldiğini şu anda hesaplayamadım ama milyarlarca dolarlık değer kaybından bahsediyoruz. Biraz sonra rakamlarına detaylı gireceğiz ama temel olarak iki çıkarımım var. Bunlardan iyi ki Meta şirketi küresel resesyondan çok kötü etkileniyor. Reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş var. Aslında kullanıcı sayısını makul şekilde artırmış ama reklam geliri elde edemiyorlar. Bu bir dert. İkinci konu da bu Metaverse meselesine yaptıkları yatırımlardan çok büyük zarar etmişler. Bu dönemde de bu çeyreğe de yanılmıyorsam 3,5 milyar dolar üzerine zarar sığdırmışlar. Tabi bu durumda şu anlama geliyor. Meta yatırım yapmak demek Metaverse'e uygun yatırım yapmak demek. Metaverse'ün çok büyüyeceğine ve Meta'nın da buranın lideri olacağına inanıyorsanız yatırımına devam. Aksa de sıkıntı var çünkü ana iş epek geriye doğru gidiyor. Hem gelir açısından geriye gidiyor. Bu dönemde masraflar da bayağı yüksek çıkmış. Gerçi onları zaman içinde belki kontrol altı alırlar çünkü CFO epey bir maliyet kontrolünden bahsediyor. Mesela diyor ki 2023'ün sonuna kadar eleman sayımızı sabit tutacağız. Ama yine de ana işin yani Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki reklam işinin pek de artık parlak olmadığını görebiliyoruz. Zuckerberg zaten buna uyanıp bu Metaverse yatırım yaptı. Ama oradan da şu anda para kazanmak çok zor. O zararda bilançoyu iyice bozuyor. Şimdi dilerseniz biraz detayına girelim. Ama temelde mesele bu. Önce bir temel sonuçlara bakalım. Reklam gelirleri 27 milyar dolar olmuş. Bu bir önceki çeyreğe göre düşüş anlamına geliyor. Bir önceki çeyrekte 28 milyardı. Geçen sene yani aynı çeyrek 2021'de ise 28 milyardı yine. Yani meta artık büyümüyor. Diğer gelirler bazı abonelik gelirleri vesaire bak. Önemsiz bir rakam zaten. Family Apps of Revenue dediği işte bütün aplikasyonlara bir aile adını veriyor. Instagram, Facebook, e, Whatsapp'ın toplam cirosu 27 milyar 429 diyor. Reality Labs yani bu yapay zekadan elde edilen gelir ise 285 milyon dolardı diyor. Ve toplamda da 27 milyar 714 milyonluk bir ciro açıklıyor. Baktığımızda bu geçen sene aynı dönemin 2 milyar dolara yakın, 1 milyar 300 milyon dolar civarında altında. Şimdi bu Facebook gibi, Meta gibi şirketlerin değerlemelerinde büyüme değerlendiriliyor. Burada büyüme değil, küçülme var. E bu da tabii piyasanın çok hoş karşılamadığı bir durum. Maliyetlere baktığımızda işletme maliyetleri bu. Aileyi yani Facebook, Instagram, WhatsApp ailesinin işletmenin maliyeti 9 milyar 336 milyon dolarmış. Bir de bunun üzerine Realty Lab'den yani bu sanal gerçeklikten bir 3 milyar 672'lik daha maliyet ekleniyor. Bu durumda operasyonlardan kar 5 milyar 664'e inmiş. Bu bir önceki döneme göre 3 milyara yakın bir düşüş. Geçen sene aynı dönemin neredeyse yarısı, geçen sene aynı dönemde 10 milyar 423 milyon dolarlık gelir varken o... 5.664'e inmiş. Geçen sene aynı dönemde sanal gerçeklik araştırmalarına harcadıkları para veya o bölümün masrafı 2 milyar 630 iken o da 3.672'ye çıkmış. Hatta bir önceki döneme göre bile artmış. Yani bu konuda hakikaten mağzukur belki belki takdir etmek lazım. Bütün bu yaşanan sıkıntıya rağmen bahsi daha da büyütüyor. Wall Street bundan hoşlanmıyor. Wall Street diyor ki Kıspu masrafları normal operasyona odaklan. Bence Zuckerberg doğruyu yapıyor ve geleceğe bakıyor. O gelecek vizyonu Zuckerberg'in doğru çıkar mı bilmiyorum. Facebook'un bu Metaverse ile ilgili projelerinde ben pek çok hata görüyorum. Ama en azından adam söylediğini yapıyor diyelim ve buraya para yatırmaya devam ediyor. Birkaç temel göstergeye daha bakalım. Mesela vergiler sonrası karlılıktaki düşüş inanılmaz. 4 milyar 395 kar var bu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki kar 9 milyar 194 yani yarısının bile altında. Daha evvel 2021'de ve 2020'de son çeyreklerde 10 milyar dolarlık çeyrek karların üzerine geçmiş. Yani bu yönü pek iyi değil. Baktığımızda hisse başı karlılıkta 1.64'e inmiş durumda. Bu da şurada gördüğüm tablonun en kötülerinden bir tanesi. Zaten an itibariyle meta'nın ulaştığı değerleme, 2016 yılında yakın bir değerleme ciddi bir düşüş var. Covid'deki bütün yükselişi geriye verdi. Covid Gidin de epey öncesine döndü gibi gözüküyor. Öte yandan sermaye harcamalarında yatırımlar diyelim epey bir büyüme var. 9 milyar 518 milyon sermaye para harcamış, yatırım yapmış. Ne var bunun içerisinde? Elbette bir kısmı bunun Metaverse ile ilgili yatırımlar, data center'lara yatırımlar, yatırımlarda büyüme var. Bu yatırımın nakite veya karlı yansıması pek olmuyor değil ama devam ediyor. Ee, yıl yıl baktığımızda da ilk 3-9 ayında 2020'nin 13 milyar dolar yatırım yapmışken bu sene 22 milyar dolar yatırım yapmış. Biraz da kullanıcı sayılarına bakalım. Büyüme burada hala devam ediyor. Yani şaşırmamak mümkün değil. Takdir etmek gerekiyor. 3 milyara yakın insan kullanıyor. Geçen dönem 2.88ken bu dönem 2.93'e çıkmış. Dünyada 8 milyar insan var. Üçte biri bir şekilde bu meta grubunun bir aplikasyonunu kullanıyor. Aile kullanıcı sayılarına da artış var. 3.71 milyara gelmiş burası da. Ama elde edilen gelir azalıyor sürekli. Mesela bu bütün hizmetlerinden sağladıkları kişi başı ciroda 7.53 dolara inmişler. Bir önceki dönem 7.91 buradaki düşüşü bir türlü durduramıyorlar. İşte bu tabi tam da onların kontrolünde bir mesele değil bu resesyonla ilgili. Biraz da gelir tablosu formatına bakalım meseleye. Bu seneki 3. çeyrekle geçen sene 3. çeyreğini kıyasladığımızda Geçen sene 3. çeyrek COS 29 milyar bu sene 27 milyar. Geçen sene 3. çeyrek masrafları 18 milyar bu sene 22 milyar. Geçen sene 3. çeyrek 10 milyar kar var bu sene 5.6 milyar. İşletme karı, faaliyet karı geçen sene 136 bu sene %20 Üzerine vergileri koyduğumuz zaman ki bu sene efektif vergi oranı da artmış. Onlara öyle olduğunu bilmiyorum. Belki Amerika'da belki Almanya'da değişiklik vardır. Net kar, net gelir 9 milyar 194 milyondan 4 milyar 395'e inmiş. E, hisse başı kârlık 3.22'den 1.64'e inmiş. Hakikaten işte kadar gördüğümüz en kötü bilançolardan bir tanesi bu bilanço döneminde. Evet, rakamlar da böyle. Bu tabii yarın borsaları etkileyecektir. Meta önemli bir şirket. Ama yarın iki çok önemli bilanço geliyor. Esas büyük bilançolar yarın geliyor diyebilirim. Apple ve Amazon. İkisinde de Beklentiler bir hayli yüksek. Apple'ın özellikle bu yeni iPhone 14 serisinin etkilerini çok merak ediyoruz. Geleceğe yönelik ne söyleyeceklerini çok merak ediyoruz. Amazon tabii bütün dünyada nertesi ticaret yapıyor. Onun sonuçları da çok çok önemli. Yarın yine Heyecanlı bir gün olacak. İnşallah gün kapanışlarından sonra raporlar gelince onları size özetlemeye çalışacağım. Bu dönem bu bilanço özetlemenin üzerine çok duruyorum. Çünkü açıkası buraları anlamamız gerekiyor. Bu hem hepimizin mali yönünün yani mali bakış açısı gelişmesi için önemli. Hem de geleceklerden olacağını anlamak açısından önemli. O yüzden Nazlak'taki en azından işlem gören şirketleri büyüklüğünü size Anlatmaya paylaşmaya çalışıyorum. Umarım ilginizi çekmiştir, hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like süper olur. Bir de o çana bir tıklayın ki hiçbir bundan sonra videomu kaçırmayın. Yorum yazarsanız ona mutlaka dönmeye çalışıyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, görüşmek üzere.